Müller ve Dengeler kanalına hoşgeldiniz. Ben Bahadır. Bugün sizlerle The Last Confire oyununa göz atacağız. Steam'de 25 TL, indirimle 7.5'a düşüyor. Epic fiyatı 57.5 TL, indirimle 14.37'ye düşüyor. İlk bölümüne bakalım şimdi Allah bir yere gidiyoruz. Bunlar biz miyiz acaba? Ya arkada kaldık. Hızlı ol, sür. Bu kesin kaybolacak, yetişemeyecek onlara. Yani i̇nsan bir takım arkadaşını bekler, arkada kaldı o kadar. Burası tapınak gibi bir yer sanırım. Bak kuş loyalandı daha da gecikcek. İçeri girdi kapı kapanırsa Bu hiç yetişemecek Oh kürekte gitti Atla yüzmeye başla İnsan bir arkasını dönüp bakar arkadaşım geldi mi gelmedi mi? Sen burada kaldın artık. Dörüp yüzemez miydin acaba? There is a place where the lost empire sönmeye başladı. Buyurun benim. As the Neresiymiş o? Ha hayaletler mi var üstümüzde? Abi biz kırmızılı değiliz. Biz mavi oynayacağız. Emperoran because standing still made them feel helpless. The wall glistened. Ya bu parıldadı. Hayır duvar daha parıldamadı bu spoiler. Painting showed embers on the sacred journey. Dediğim gibi kutsal bir yolculuğa çıkmışlar. Tapınak gibi bir yere gitti onlar büyük ihtimalle. Hop pebşerin so yan... bugün That it was a relief to find someone to talk to. Ama bunun üstü ağla kaplanmış. Ölüm müsün sen? froze almost gözümüz çantaya takıldı hop ceplendin. Gider ayak çantayı lutladık güzel artık işine yaramaz zaten senin çantı. satchel amber The statue shone brightly in the light. Heykel ama çikolataya benziyor bu heykel. Tamam, burada ne var? Yerde bir sembol. Ateş sembolüne benziyor. Ember noticed something wrong. Neymiş yanlış olan? Ah çevirebiliyoruz. O. kapak mı çıktı orada? Oraya mı girmemiz lazım? There was a round space where something used to fit. Aa heykeli buraya yerleştireceğiz. Tamam. And best delight, the golden statue slid perfectly into place. Yolunu açtık. Hop kolaydı. O kapı açıldı. Hadi koş bakalım. Ember left, feeling sorry for the stranger now alone in the dark. o ölmüş zaten ya çantası da bizde üzülecek bir şey yok. Way opened into a dark forest. Ember could feel fear taking over. korkma korkma sıkıntı very unfamiliar. Kuş bizi yol gösteriyor sanırım. felt like they were being watched. the night. Ama aşağıya inemiyorsunuz. Kocaman bir yalnızlık. Bu tarafta ne var? Aa biri vardı orada. Acaba o kırmızılı mıydı? As Ember approached. The flames Bu alev mi? bizi bir yere getirdi ama. With a feeling like falling, the forest had slipped away. Orman kayboldu. Ember felt lost in darkness and ruin. Yani orası çıktıysa bizim Buradan bir şeyler yapmamız gerek. Aynen öyle. Stock New Hope in Empire. Gelin bakalım buradan şeye. Şimdi duruyor heykel olduğu için. Acaba geçiliyor mu? Yok. Oyunun bu detayı da güzel. Alt tuşuna basmadan aşağıya inmiyor. Otomatik yapmıyor. Mut yakında ya biz buradayız sıkıntı yok. Hop. Koş koş koş koş. Ayrıca konuştu Konuş bakalım Alev. Alev'i tahtadan kafese mi kapattınız? Neyse. Ooo bir yerler açıldı. Gidelim bakalım. The flame lingered ahead. Kaçmaya değil de bizi bir yere götürüyor sanki. leading the way. Aynen yol gösteriyor. Ne garip bir yere geldik. Aa, alev uyandırdı bunu heykele dönüşmüş The oh, campfire flickered into life. ruh çıktı kavuştu spoke. <gülüyor> Bir umutsuza umut geri döndü. Vay. Nasıl bakalım. Hayal etsin o nasıl ısıtın Yanıt ver bize Neredeyim Mekanların arasında bir mekan Işığı sönerken yolculuk ettiğim. Fakat uzun zamandır kimse geçmedi Orman kralı bizi burada tutuyor Ve fazla kalanlar umutsuza dönüş Hı. Umutsuzlara umut olmaya geldik. Ben kimsin? Yoldaki bir rehbermiş. Ateşi körüklemek için buradayım. Bir sürü kayıp kor gördüm. Yardım edebileceğimden çok daha fazlasını. Forlorned souls who lost their way along the path. Yolda kaybolanlara umutsuz demiş. If you find them Send them to me and I will guide them. Tamam. And of those they loved those they'd left behind. The forest king watches. İlerlemek istiyoruz abis. The campfire will light the way find those who are lost. bu korları ateşe getir. Tamam bunun gibi getireceğiz birkaç tane daha. diğerlerine yardım etmek istiyoruz yolculuklarında kaybolan başkaları da var onları bul ben de onlara yol göstereceğim Tamam. bize yardım et ya tamam, arkamıza bakacağız ben de tepenin arkasında tamam tepenin üstünde bir tane kor varmış Tepen abi, önce tepeye bakalım Arkamız. Oraya gidiş var mı? O tarafa geçemiyoruz. Buradan da geçemeyeceğiz. Koş koş koş koş. Hop birini bulduk. Hop hemşerim ne yapıyorsun burada? Ya kurbağa kızartmadım tabii ki. İyice bir good roast Midesiz ya. Bundan önce ne iş yaradıklarına bakalım. Bu mekanizma sağa sola çeviriyor ama önüne heykel koyduğumuzda çevrilmiyor. Güzel. İki öne dönmüş oldu. Alev'i kurtaralım şimdi. Hadi yine iyisin ha. Kalk kalk yerine yat. Yani senin için geri dönmedim ama neyse böyle düşünebilirsin. Gidelim aşağıya. Bak bunlar gitmeyecek değil mi şimdi? Ama karşıda karşıya gitmemiz lazım. Neyse. Etrafa göz atalım. Burada çiçek var. Barely altında bir şey var. Tarafta da balıkçı uyuyor. Mesela. Yani bu mekanizmayı çalıştırmak ne işime yaradı ya, hiç bir fikrim yok ama yaptık o tarafa geçemiyoruz zaten başka bir yerde işimize yarayacak galiba. İyi ki karşıya geçmemişiz o taraftan da bir yere gidilmiyormuş zaten. yerin altından mı çıktı o? Oyunun bug'ını bulduk. Kurbağa. Kaç kaç, seni kızartıp yiyecekler. Bir tarafta bir şeyler. bu ne bu kesin o diğer heykelin karşısına götürmem gereken bir şey. Oo gizli geçit bulduk. Hadi girelim. Ya burası çok zor bir yere benziyor. Ya, harbiden labirent. O ikisini beraber ittirebildik. Bunu da mı ittirmem gerek? Mekanizmayı çalıştıralım. Önce karşıya geçeceğiz. It was hard to make sense of this place. yaptık işte. Ucunda bırakmamız gerek. Ah. Yanlış taraftan. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Ha düzeltebiliriz hala. Ya niye böyle oluyor? Tamam bu burada duracak. Peki, bu ne işimize yarayacak şimdi? İkisini oynatabiliyor muyum acaba böyle? Ha tamam. Böyle getirdik. The trail just kept on closing. Yol mı? Yolu biz açıyoruz. Gel bakalım. Hop. Hop sen de düş. Sen de düş. Sonunda bitirdik. Atmosferleri, karakterleri çok tatlı gözüküyor. Ya. Alıp deneyebilirsiniz. Gerçekten keyifli bir oyun. Stres atmak için birebir. Biz neden yastık kılıfına benziyoruz? Yani. Çok gurur. Uyan uyan. Hadi bak kamp ateşi var oraya gitmen lazım Tamam mı? Sağda solda kaybolma. Time, think, tamam. Seninle de bitti işimiz. Seninle konuşalım. The was curious. I'm headed for the crossroads. Yok uzak değil. Aynen öyle bak sen biliyorsun nereye gitmen gerektiğini. Beğendim. Buraya gitmeden önce şu üstte de bir gördüm ona gideyim. Hayaletler yerin altına gidiyor. Burada ne yapıyorsun? Denizden geldiğimi söylemedim. Neyse. Kayık değildi. Kürek yoktu en son. olduğunu söylemeyeceğim. Tabii ki de böyle bir şey yapmayacağım. Git kendini söyle bana ne? Burada loot var mı? Hiçbir şey yok. Hadi seni de uyandıralım. Ateşi sönmüş hep bunların ya. Ateşlerini bulmak lazım. The stranger had blazed their own path. bakalım. Created their own rock. Yani iki olsa daha rahat hareket edebiliriz gibi duruyor. İki ikisini böyle koyarsan ne olur? Hiçbir şey olmadı. bunu karşıya geç. kindness. Amber state Tamam burası Building up should it ever be needed Hadi bakalım sen de sahibine geri dön hüzünlülere umut olmaya geldik. Ne yani sağda solda uyumayın bir daha. The stranger met Ember's eyes. The two shared a moment of silence. Balıkçı odama doğru gidelim bakalım. O da hareketsiz duruyordu orada. Balıkçı abi. The fisherman murmured quietly between breaths. Mırıldanmak yerine sanki horuldu ya. Oh. The fisherman felt Belki de öyledir. His former joys buradan düşmüyor mu çalışıyorsun sen. Sitting out there every day by the mom.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 beauty by the pond a constant reminder normalde aleve tıkladığımız zaman Alev kendisi gidiyordu bunu kendimiz bırakıyoruz Hadi abi bu karakteri çok tatlı duruyor arkada speak. Bu adam konuşursa susmayacakmış gibi duruyor. The yani Gölette kurbağa olması çok doğal bir şey. So I'm grown from a tadpole. We were friends of a sort, spent every day side by side. Kurbağayı bulmamız lazım. Anlat be amca, sen de anlat. Sen de dinle. Oh, it makes için balıkları yakalaması doğal gibi görünüyor. Sen bilirsin. I've wasted so much time feeling like this. adam gölete, oltasına, amber'e listen to me here rambling on and on telling someone thank you önemli bu arada bana boşlanmışıyor tomboy sana geliriz ha burada ne var o geriye dönmek zorunda kalmadık bu güzeldi Balıkçının bahsettiği kurbağa bu galiba. Bekledim ben daha büyük çıktı. Hayda, bizi yemeyeceksin değil mi? Kurbağının midesinin gurultusunu dinlemediğimiz kalmıştı onu da yaptık. Şimdi bize zarar vermiyor. Ember could hardly ignore the rumbling from the frog's belly. Tamam. Ya sana yiyecek bir şeyler bulmamız gerek. Anladığım kadarıyla. Kaç oldu? Dört tane yapmışız. Üç tanesi kalmış. Bu tarafa hiç gitmedik. Bir de bu tarafa gidiyorum. Burada dükkanlar var. Hop! Orada biri kaçtı. Onu gördük. Bir saniye burada kapı açılıyor mu? Anahtarı kargada galiba <gülüyor> Tabi. Tabii. Yani çantana boşuna bakma. Çantanda anahtarı yok. Burası dikenlerle kaplı. Bu evet. Karga kardeş Anahtarı versen iyi olurdu ama Ya hayır gerçekten gidip orada anahtarımı düşürdüm. düşürdün? Nereden bulacağız o anahtarı? Ya uzansak kalırız aslında ya. Ama almak için bir şeyler istiyoruz zaten. Neyse. Burda ne var? Meşale. O. Yaktık. Yani teknik olarak o ağın dayanması gerek ama neyse. The broken net hung ominously the skeleton's neck. A bulduk ama kesik. Tamam. Balıkçığa götüreceğiz bunu belli oldu. Hop burada bir tane daha uyuyan birini bu gördük. Uyandırma servisi olduk iyice ya. Şimdi bunu karşıya götürmeye kalksam söndürecek. Kodu çekelim. It moved through Bunu yakmamı istiyor sanırım. lay tamam ee? bize meşale vermedi Topası elimizde mi kalıyor mu inşallah? Olmuf'un yakın bir Koş koş koş koş. Sende bunu artık. Kamp ateşine doğru gitmen lazım. Günaydın. Ya sabah olmadı akşam oldu. Hadi. Uzun zamandır uyuyorsun. Ne yapayım? Bu taraf nereye gidiyor acaba? Oo ama bir diğer taraf. Daha bir kontrol edelim. Merak ettiğim bir şey daha var. Anahtarımız olmadığı için oraya çeneli bak. Biri bizi izliyor yine bu. Mağaradaki çocuk bizi izliyor. Inside was a scrap of journal. The strangers on the water went on without me. Where have I landed? Vines and thorns stretch out to trip me. Ah, ilk geldiğimiz yerdeki şeyi anlatıyor. Sudaki yabancılar beni beklemeden devam ettiler. Nereye geldim? Uzanan sarmaşıklar ve dikenler beni düşürmeye çalışıyor. Demek önümüzdeki kayıkta kişileri tanımıyordu. O yüzden durmadılar zaten. Anlaşıldı. Şimdi bu tarafa bir daha bir göz atalım. Seninle konuştuk mu? Bir şey Is it nice? it sounds nice. Sen kafayı sıyırmışsın. Açalım bu tarafta bir şey yok. Haydi. Hop hadi bakalım bakkala git. Aha kurbağa yiyecek bir şey buldum. Ama kaçıyor. Yolunu kapatalım senin. Ya nereye gidiyorsun? Kaça the worm looked helpless, with no way to us as Ember picked it up. yerin yok. Solucan bizimdir. Burası bir yere gidiyor mu? O bir günlük parçası the daha bulduk galiba. Unfamiliar trees a path overgrown is this a resting place a place between places I call out but mine is the only voice artık koku bu da şu an bulunduğumuz ormanı anlatıyor. Yabancı ağaçlar bitkilerle dolu bir yol. Burası bir dinlenme yeri mi? Araf gibi bir yer mi? Sesleniyorum fakat benimkinden başka bir ses geldi. Şimdi yere gidip aldığımız itemleri verelim bakalım. Şimdi arkadaşlar en yakınımızda kurbağa var kurbağaya yeminini verelim. The frog stared at Embo. Its belly rumbling. göster. Solucan. Al bakalım solucanı. Lan Ya öldük mü şu an? Hayır ya. This was not how Embo had the end. Adam solucan da bizi yedi. The gurgling of a heartbeat. But then. Ne fakat sonra? Ne yaptın yani? Ya. İnsan böyle korkutulur mu oğlum? Sırtında falan getirsene. Umarım geri dönüş yolumuz vardır bu tarafta. Bir daha gitmasın bizi. The stranger stayed alone. Their friends have fallen aside. Retreating from what came next. The stranger had ventured on. Now they were boşuna mı dolaştık orada? so pointless. Evet, gerçekten amaçsız oldu neyse. Tamam, şu, bunu da kurtardıktan sonra bir tane kaldı sadece. Kalabalık, kalabalık. Hadi orada görüşürüz. Şimdi, ya sen bir daha yeme beni, boş ver. Aa, burası açtığımız yer. Yine bir günlük parçası buldum. the oily smell of frogs. They know more than they will say. They watch me watching them. Evet, kurbağalarla ilgili bir günlük yazmış. Kurbağaların yağlı kokusu, söylediğinden fazlasını biliyor. Ben onu izliyorum. O beni izliyor. Sanırım beni izledirim mi yazmış artık? Ne yazdıysa. Sen burada ne yapıyorsun? Ya sen buraya nasıl çıktın ki? Et suyum yok. Senin için bile et suyu mu bulacağım? Bataklık. Hmm, bataklıkta bir aşçı varmış. Et suyu. Yapılmış. Aa, bagını bulmuş. Neyse. Şimdi şu o balıkçıya götürelim. Adı üstünde balıkçının oydı. Belki tamir edebiliyordur. <gülüyor> güle güle değil. Ya seninle kurba hakkında konuşmayacağım. Aranızda ne tür bir ilişki var bilmek istemiyorum. Sen bana yardım <gülüyor> et. Evet. Al bakalım. Yani yaparsan iyi olur. Aa çok iyi bizden ekstra ip bulmamızı istemedi. Ağı tahammül ettim. Tamam. Görüşürüz dayı. Ya bundan sonra bir daha zor görüşürüz de neyse. Gidelim. Anahtarı alalım. Kapıyı açalım. Orada bir kişi daha vardı. Onu da kurtardığımız zaman bitiyor. Güzel güzel. Mülteci kampına döndü. Burası da. Geldik. Evet. Anahtar orada biliyoruz. Artık mümkün. Alımız var. Hop, al bakalım. Eee, almadın. Alan boş. Neyse, inandık hadi. Döndük yere. Kapı açılacak mı bakalım? Oğlum kapıyı niye Anahtarım var. Ember placed the key in the lock and slowly began to turn it. Oh, bizim çevirmemizi istiyor. Tamam. Ve son umutsuzu bulduk. Oh, beni slipping above their Tamam. Ee, bu ne işe ediyor? Yukarı aşağı. Ama o heykel bizim işimize yarayacak bir şey. iş. Önce onu alalım bu. Ay bütün katları böyle mi çıkacağız acaba? Umarım çok fazla kat yoktur. bu Washing over old a safe harbor emerging from the inky depths. Acaba kaç kat var? Ah, burası son kat. Güzel. Oh gelmiş. sen de kurtuldun. Abi iyisin ha. Bak down. The var oraya git lazım tamam mı? Sağda solda uyuyak kalma. Yine bizi izliyor. Neyse. E, bitti. The coast said, you have done all you can, little one. Hayda, daha bitmedi mi ya? Little one, your journey ahead will not be easy. Ya arkada bütün kurbağaları şişe takıp pişirmişler. İnanılmaz. The path to leave this place is blocked. I will guide others to follow after you clear the way. Tamam, yol göster bakalım. Ne yapacaksın şimdi? Kapının içine girdi. Oo, açıl susam açıl. There were others like me who can help. You will Ormanda hep hoş karşılanacaksın. dediğine göre bir daha ormana gelmeyeceğiz. Kurtardım core'larla beraber bir poz verelim. Kamp ateşinin yanında. The Last Camp ilk bölümü bu şekildeydi. Oyunu nasıl bulduğunuzu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Gelecek diğer bölümlerde görüşmek üzere.